Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar Mart 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Şubat ayı itibariyle önemli haberler, önemli kararlar ve gündemlerle meşgul oldunuz. Bu ay ise sizin için oldukça kritik aylardan birisi. Çünkü balık ve başak aksında yeni ay ve dolmayları yaşıyor olacağız. Dolayısıyla hayatınızda Radikal kararlar alacağınız bir ay gibi gözüküyor açıkçası. Videoya geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşmış veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse ve aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra hemen Mart ayının gündemine bakalım siz sevgili yay burçlarını bu ay neler bekliyor. Öncelikle 2 Mart tarihinde Balık Burcunun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Özellikle burada yükselen dereceniz 10 ila 15 derece arasındaysa sizi oldukça etkileyecek bir yeni aydan bahsedebiliriz. Bu yeni aya Jüpiter'in de eşlik ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla özellikle 4. ev konularında ev, yuva, aile, ebeveynler, yaşamış olduğunuz yer, konfor alanınızla alakalı, ev düzeninizle alakalı yeni bir gelişme söz konusu olabilir. Aileye yeni bir üye katılabilir örneğin veya daha geniş bir eve çıkmak ihtiyacı artabilir. Ailenizle alakalı aslında pozitif yeniliklerin olacağı bir süreci işaret ediyor. Burada ev almak isteyen, taşınmak isteyen, ailesiyle problemlerini şifalandırmak ve çözmek isteyen yay borçları varsa bu alanda şanslı etkiler söz konusu olacak. Belki de evlilik gündemi, ailenin genişlemesi gibi konularda da. Yine bu yeni ay enerjisiyle beraber gündeme gelebilir. Biraz daha aslında ruhsal dünyanızı da şifalandırıyorsunuz. Geçmiş şifası yapıyorsunuz. Ailevi konularda belki ebeveynlerle alakalı problemler varsa bunları çözüp şifalandırmak adına da aslında güzel bir yeni ay enerjisi olacaktır. 6 Mart tarihinde Mars Oğlak Burcu'ndaki transitini tamamlayıp Kova Burcu'na geçecek. Mars'ın e, Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçmesiyle beraber biraz daha parasal konulardan odağınızı iletişim konularına ayırıyorsunuz. Özellikle Mars'ın 3. evde ilerlemesi trafikte çok fazla zaman geçireceğiniz anlamına gelebiliyor. Kısa mesafeli seyahatlerin artması, günlük hayatta daha aktif olmanız, daha çok insanla diyalog halinde bulunmanız anlamına gelebilir. Tabii Mars 3. evden geçerken biraz trafikte acele sinirli bir hal de getirebiliyor. O yüzden trafikte özellikle dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim. Bunun yanı sıra araba alımı satımı gibi konular Gündeme gelebileceği gibi kendinizi ifade ederken her zamankinden daha sert, daha keskin, daha dürtüsel bir üslup benimseyebilirsiniz. Yakın çevrenizde belki zaman zaman tartışmalar yaşanabilir, tansiyon yükselebilir. O yüzden daha temkinli olması gerekiyor. Allah'tan 6 Mart tarihinde Venüs de kova burcuna geçiyor. Venüs'ün de Mars'la beraber ilerlemesi özellikle tut, çok tutkulu başlangıçlar yapacağınızı gösteriyor sevgili yay burçları. Yani sizi heyecanlandıracak güzel haberler alabilirsiniz. Güzel anlaşmalara imza atabilirsiniz. Ee, sanki bir fikriniz var, bir projeniz var. Bunu hayata geçirmeye hazırlanıyorsunuz. Bu konuda aksiyon alabilir ve harekete geçebilirsiniz. Ee, Birçok yay burcu belki bu süreçte iş teklifi alabilir. Özellikle aşka dairede güzel haberlerin alınabileceği bir süreçten bahsediyoruz. Ee, sizi heyecanlandıran, aksiyon aldıran, harekete geçiren bir takım durumlar var. Ee, bu nedenle oldukça aktifsiniz ama bazen de agresif çıkışlar gerçekleştirebilirsiniz. O yüzden e, temkinli olmakta fayda var. 9 Mart tarihinde Merkür koval burcundaki transferini tamamlayıp balık burcuna geçecek. Merkür'ün balık burcu geçişiyle beraber özellikle e, zihinsel odağınız yine ev, yuva, aile konularına odaklanacak. Belki birçoğunuz bu süreçte taşınabilir, kontrat imzalayabilir, aile ile alakalı konuları problemleri çözmek adına e, fikirler üretebilir ve aile toplantıları yapılabilir. Yine nikah günü almak, imza atmak, evlilik kararı almak, evlilik teklifi yapmak gibi konularda bu süreçte gündemde olacaktır. Tüm bunların yanı sıra biraz kendi iç dünyanızda kalmak istiyorsunuz. Yani kendi mahreminizde, kendi özel alanınızda bu konulara odaklanmak istiyorsunuz. Çok toplumsal ve sosyal alanda olmaktansa biraz kendi iç dengenizi ve huzurunuzu bulmaya odaklanacağınız bir süreç var gibi. Dördüncü ev aynı zamanda bizim haritamızın dip noktasıdır. Yani bizim kendimizi ait hissettiğimiz, alışık olduğumuz ortamdır. ...ve herhangi bir şeyden kaçmak için sığındığımız mağaramızdır. Dolayısıyla burada biraz kendi iç dünyanıza yönelerek... ...kendi aileniz, kendi yuvanızda vakit geçirmeye ihtiyacınızın... ...artacağı bir süreçten bahsedebiliriz. 18 Mart tarihinde Başak Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay oldukça etkileyici bir dolunay. Özellikle gökyüzünde büyük bir uçurtma açısı oluşacak. Ay düğümlerinin de bu dolunaya eşliği olacak plüton'un ve Kuzey ay düğümünün birlikte üçgen açıları ve aynı zamanda bu dolaya kare görünüm yapan delitten bahsediyoruz burada başak burcundaki Dolunay enerjisi sizin haritanızın Tepe noktasında Dolayısıyla dördüncü ev 10 ev ikinci ev ve ve altı evde etkili bir görünümden bahsediyoruz yani Özellikle yeni bir düzen kurmak, iş hayatında bir değişime adapte olmaya çalışmak, belki sizi maddi anlamda daha çok dönüştürecek ve yükseltecek yeni bir projeye imza atmak. Ancak bu projeyi imza atarken mevcut özel hayatınızla alakalı bir takım düzenlemelerin mecburi olması gibi durumlar söz konusu. Burada tabi Lilith Halkın ikizler burcundan kare yapıyor 7. elinizden özellikle evli olan yay burçları belki partnerleriyle alakalı zaman zaman sıkıntılı durumlar yaşayabilirler bu dolunay enerjisinde ama bir taraftan da kariyer hayatınızla alakalı çok güzel gelişmeler sizi bekliyor. Belki evinizde düzeninizi değiştirmeye sebebiyet verecek bir takım etkileşimler var. Yani mevcut düzeninizi bozan ancak sizi kariyer noktasında daha çok ileriye taşıyacak bir etkileşim olabilir. Bu noktada belki partnerinizin bu konuya karşı tutumları siz biraz yorabilir gözüküyor ancak... Gerçekten çok şanslı bir dönem. Sizin ne kadar zorlayacak olsa da ne kadar mevcut düzeninizi muhafaza etmeniz zorlaşıyor olsa da yine de kariyerinize dair ve geleceğinize dair büyük bir fırsat ile karşılaşma ihtimalinizde bu dolunay enerjisiyle beraber söz konusu olacak gibi gözüküyor açıkçası. 20 Mart tarihine geldiğimizde Güneş Koç Burcuna geçiyor. Ee, ve artık baharın gelişini e, ve güneşin koç burcu geçişiyle beraber e, biraz daha fiziksel hareketliliğinizin artacağı, özellikle bu aile, yuva gibi sorumluluk gerektiren konulardan uzaklaşarak biraz daha aşk, eğlence, hayatın keyifli taraflarının tadını çıkarmaya başlayacağınız bir süreç aktif olacak. Ee, dolayısıyla burada e, artık... Kendi zevklerinize, kendi isteklerinize, kendi bireysel beklentilerinize odaklanmaya başlayacaksınız. Akabinde 27 Mart tarihinde Merkür de koç burcuna geçiyor. Ee, burada belki e, yalnız olan yay burçları için yeni bir aşk gündemi söz konusu olabilir. Aynı zamanda sizi heyecanlandıracak bir projenin varlığından bahsetmiştik. Yani sanki uzun zamandır bir fikriniz var. Ancak mevcut düzeninizi bozmamak adına bu fikri uygulamakta... E, Zorlanıyorsunuz veya sıkıntılar yaşıyorsunuz ancak artık biraz daha kendinizi düşünmenizin gerekli olduğunu fark edip kendi iyiliğiniz için kendi yararınıza bir takım hareketlerde bulunacaksınız aksiyon almaya başlayacaksınız. Belki e, bu fikir, bu durum risk olarak değerlendiriliyor olsa da risk almak isteyeceksiniz, harekete geçmek isteyeceksiniz. Çünkü hayatınızda artık bir takım düzenlerin değişmesini istiyorsunuz ve bu şekilde devam edemem dediğiniz bir durumun içerisindesiniz. Dolayısıyla güneşin ve merkürün koç burcuna geçmesi bu konuda daha hızlı hareket edeceğinizi ve bazen e, bencil davranmaktan da çekinmeyeceğinizi gösteriyor ayı kapatırken 28 mart tarihinde neptün ve kuzey ay düğümü arasında güzel bir açı kalıbı oluşacak neptün zaten uzun zamandır dördüncü evinizde kuzey ay düğümü ise biliyorsunuz artık yedinci evinizden çıkarak altıncı evinize yerleştim Dördüncü ev ve altıncı ev alanında şanslı bir etkileşim var. Bu özellikle hayat rutininizi oluşturmak, artık eski düzeni yıkmak, kendinizi daha konforlu hissedeceğiniz bir belki iş alanına geçmek veya daha rahat bir iş pozisyonuna geçmek adına kadersel bir takım fırsatlar karşınıza çıkaracak gibi gözüküyor. Burada belki bu iş için bir çoğunuzun taşınması, yer değiştirmesi, evi veya ailesiyle alakalı gündemlerle de ilgilenmesi gerekebilir. Ancak bu durumun sizin hayal ettiğiniz şekilde gelişmesi adına aslında kaderin desteği Mart ayı sonunda kendisini gösterecek. Ay boyunca uğraştığınız gündemleri ay sonundaki destekle beraber belki de hiç beklemediğiniz, seçilmediğiniz yerden gelecek bir destekle beraber çok rahatlıkla çözümlüyor olacaksınız sevgili yay burçları. Evet Mart ayı gündemi bu şekilde. Umarım huzurlu, sağlıklı, bereketli bir ay olur sizler için. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. E, kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastöloji hesabı veya evrenselkadimbilge.gmail.com adresine kullanabilirsiniz. Sevgiler.